Tolstoy, kuş, seslendiren Umut Berkülüm, Serioza doğum gününde bir tür armağan almıştı. Topaçlar, sallanır tahta atlar, resimler, en güzel armağan da amcası vermişti. Bu bir ağdı, kuş yakalamakta kullanılan bir ağ. Bu kuş tuzağı bir çerçeve, bu çerçeveye bağlı bir tahta, bir de geride sallanan bir ağdan oluşuyordu. Tahtanın üzerine tohum konuyordu. Tohumları yemek için kuş tahtaya basınca tahta dönüyor ve a kendiliğinden kuşun üzerine kapanıyordu. Serioza böyle bir armağan aldığı için çok mutluydu. Göstermek için doğru annesine koştu. ''Bu kötü bir oyuncak'' dedi annesi. ''Niçin Ni kuşları yakalamak istiyorsun? Niye onlara işkence yapacaksın?'' ''Onları kafese koyacağım. Kuşlar bana şarkı söyleyecek. Ben de onları besleyeceğim.'' Serioza biraz tohum buldu. Tahtanın üstüne yerleştirdi. Ağla birlikte bahçeye bıraktı. Uzun zaman bekledi ama tek bir kuş bile gelmedi. Kuşlar ondan korkuyor. Ağın yanına yaklaşamıyordu. Derken yemek saati geldi. Serioza içeri girdi. Yemekten sonra bahçeye çıktığında ağı örtülü buldu. İçinde minik bir kuş çırpınıp duruyordu. Sevinçten uçarak kuşu yakaladı eve döndü. Anne bak bir kuş yakaladım. Belki de bir bülbüldür. Nasıl da yüreği çarpıyor. Annesi. Hayır bülbül değil. O kuş kara başlı bir iskete. Dikkat et canını yakmayasın. Bıraksan daha iyi olmaz mı? Hayır hayır onu besleyeceğim. Yeterince suyu var mı bakacağım. Serioza isketesini bir kafese yerleştirdi. Yemini suyunu da koydu. İki gün boyunca kafesini temizledi, özenle kuşa baktı. Üçüncü gün küçük kuşunu unutmuştu, suyun değiştirmeyi de. Gördün mü dedi annesi. Bak şimdiden kuşunu unuttun, bırak gitsin. Yok yok dedi yine Serioza. Şimdi hemen suyu değiştireceğim, kafesini de temizleyeceğim. Serioza elini içeri soktu, kafesi temizlemeye başladı. Bu arada korkudan çılgında dönen Eskete kafesin parmaklıklarına çarpıp duruyordu. Temizlik işini bitirince Serioza su almaya gitti. Bu arada kafesinin kapısını da açık unutmuştu. Açık kafesi gören annesi oğluna seslendi. Serioza kafesinin kapısını kapa yoksa kuşunu uçar. bir yerini incitir. Kadıncağız daha sözlerini bitirmemişti ki iskete açık duran kapıyı fark etti. Mutlulukla kapıdan dışarı baktı. Sıçrayak dışarı çıktı. Kanatlarını çırpıp uçmaya başladı. Pencereye doğru gidiyordu. Göremediği için olağancı hızıyla cama çarptı. Pencerenin kenarına yıldı kaldı. Serioza koşarak geldi, kuşu avcunu aldı, kafesine geri koydu. Iski yaşıyordu ama göğsünün üstünde yatmış, kanatlarını iki yana açmış zorlukla soluk alıyordu. Serioza baktı, baktı, ağlamaya başladı. Anne, ne yapacağım şimdi? Artık yapabileceğim bir şey yok. Serioza bütün gün kafesin yanından ayrılmadı. Göğsünün üzerinde yatan, güçlükle soluk alan kuştan gözünü ayırmadan öylece oturdu. Küçük oğlan yatmaya gittiğinde kuş hala canlıydı. Serioza kolay kolay uykuya dalamadı. Hep gözünün önünde yüzü koyun yatan zorluklarla soluk alan kuş vardı. Sabah olup da kafesinin yanına koştuğunda isketenin sırt üstü yattığını gördü. İncecik bacakları. Kaskatı kesilmiş minicik gövdesine yapışmıştı. O günden sonra seriöza bir daha hiç kuş avlamadı.